<gülüyor> Kozmetik, ojeler, çıkartlar, çıkartlar. Evet. Cinsel sağlık. Gel, değer, gel Ferit, gel. Ya ya ya evet. Yani kanka oradan kilekli ki bir kayranlaştı. Alan nasıl? Bak. Oraya giremez. Tank. daha yakın hissetmir o. Yok hayır, hayır. kanka. Sağ top, top baştan top direkt sırala geldi. ben kullanmıyorum ki. Yani ben kullanmaya <gülüyor> daha bir şeyim olmadı. Ben Adam daha... geliyor parti var sanıyor kanka değil kanka, mi? Bakir olduğum için. Çilek yazacak. Ne yapacağım? Balon orada mu yapacağım kanka, kanka bunları. bunları? Aynı işi görmüyorsa orospu çocuğum çok da net konuşuyor. Yok kanka. yok bak orada Nirvana'yı... Bak Nirvana kampanyadaymış zaten. İçin Nirvana hat mı kanka? Nirvana yok, ne? Olayı yok, ne o kanka Nirvana'nın? Kanka, o kanka fırın sıcaklığı. <gülüyor> NIRVANA'nın tadı çok güzel yani var chatten, Peki NIRVANA anladım. var bir de NIRVANA hat var <gülüyor> Kampanyada varmış abi NIRVANA'da evet, Kim o tadı yok. çok güzeldi yani ona kod verelim söylesin çocuk <gülüyor> <gülüyor> Peki NIRVANA Hot ne oluyor Eren? Fırın sıcaklığı işte 180 ha. derece abi Çıkart Neyse, maraton daha... var abi. Koşan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maraton? Maratonda uzun koşarak maraton <gülüyor> <gülüyor> abi ya yarış halinde çıktı anladın mı? yarış <gülüyor> oradan. <gülüyor> e, <da>. e, <gülüyor> Kırklı diyor Ferit. Kırklı yetmez değilse. Of. Tamam burayı geçelim. Burayı geçelim ama Ferit bir tanesin. Ben ne al alayım abi ya? ya, al ya, ya. Abi, abi kullanmıyorum ya. ya. Bak, ben abi seks yani, yapmıyorum. Abi bana koyarsın Ferit. Nasıl ne yapayım? Bunu takıp alması lazım. İstemiyorum abi. Yapmıyorum abi kullanmıyorum ya. Ferit kullanmıyorsan zéro ekstre var abi. Hiçbir şey yokmuş gibi. Zéro ekstre. Ee hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç yokmuş gibi. Abi buradan alınırsa ne alınır? Çift e haz ne oluyor? Kanka çift başlı. Geriğim. <gülüyor> kadar geçiriyorsun yani. Yibarın soyu yibarın. Bir dakika chatte Keriman var. Pantolonla yaptığına göre o bilir ya. Keriman. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pantolonun altını ne giyiyordun abi anlansana bizi. Kanka bu o zaman ben Durex Extreme de söyleyeyim o zaman yani. Anladın? Kası, Erken boşalıyormuşum falan. O zaman çiftte has. Hani o da yani bir haz yaşasın. <gülüyor> Dizantifle mi ya? yaşasın? Onu, onu almıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yanlış almış <oldum, gülüyor> değil mi? Ağırdı sahne. Abi ben söylemiyorum bak boşa para gidecek gerçekten. Abi gizli gönderim de varmış anlamıyor adam. Nasıl gizli Malon gönder? Ya. Öyle yazıyor gizli gönderim. Aa kutu içinde gönderiyor galiba. Ya, kanka kapalı evet. Aynen aynen. Yok ötesi. Yok. yok. Tamam bişeyi de kadar kılalım. Hangisini söyleyeyim? Kanka bence <gülüyor> <Şöyleyin>. bir Nirvana <gülüyor> Hatır var ya. Bak. Nirvana Hatır Nirvana yani. hatı tamam kanka. Fırının sıçaklığı kanka bak Eren benim aldı. Benim Eren aklım aldı şu an. Satıldım ben şu an. Bebekteyiz. Almadan terletti bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evcil hayvan. E ee, burada ne var? Burak satılıyor Burak satıyorum. Gel dikkat et. Bunu bekliyordum şimdi. Gel dikkatler. Bak, Casper şunu çok seviyor. Hangisiydi şu? Bunu baya seviyor. Hem e, dişleri içinde